Bugün eşit yaşlanmalı motorlar hakkında bir problem çözeceğiz sizinle. Aynı iş yapan birden fazla motor olabilir. Aynı sistem üzerinde çalışan birden fazla birbirlerinden bağımsız motorlar olabilir. Bu motorların eşit zamanlı yaşlanması istenebilir. Nedir? Motorun bir ömrü vardır, motorun bir bulman ömrü vardır, motorun bir bakım ömrü vardır. Örneğin motor 3000 saat çalıştığı zaman denir ki bunun bulmanlarının bakıma alınması lazım. Veya işte motorun her e, 2000 saatlik çalışmasında bu motorun işte periyodik bakımlarının yapılması gerekir şeklinde. Şimdi bir sistemde aynı işi yapan birden fazla bir motor varsa bu motorlar e, şu şekilde çalışabilir. Birbirinden bağımsız oldukları için işte ya devamını ilk 1 2 sıralarsak gelir 3 diye Mesela ilk 1 2 çalışır, 3 4 yatar. 3-4 ancak işte e, devreye girmesi gerektiği, zaruri gereken durumlarda devreye girer. Bunun böyle olması istenebilir de istenmeyebilir de. Yani şu denebilirim, ilk 1-2 tane motorumu ben devamlı devreye sokayım, bu 1-2 motorum, ilk 2 motorum yaşlansın. 3-4 diğer 2 motorum yaşlanmasın, 1-2'ye bakıma alacağım zaman 3-4'ü 1-2 yerine çalıştırabileyim şeklinde bir talep olabilir veya şöyle denebilir. Arkadaşıyor, hayır. Ee, bunlar 3000 saatlik ömürleri var. Bu 3000 saatlik ömürleri ancak benim periyodik bakım zamanıma denk geliyor. Ben periyodik bakıma başladığım zaman her dört motoru veya her üç motoru neyse beraber periyodik bakıma alacağım. O nedenle bütün motorlar eşit zamanlı çalışsın, eşit zamanlı yaşlansın şeklinde bir yaklaşım olabilir. Bunu aslında şöyle görüyorsunuz. Yenisi kompandasyon cihazlarına görüyorsunuz. Kompandasyon cihazlarının yaptığı şey neydi? Kompandasyon cihazları kosinus fi'yi işte 0.9 veya 1'e getirmek için devreye sırayla kondansatör alıyordu. Eski şeyler, e, reaktif röleler kompandasyon cihazlarını nasıl alırdı? İhtiyaç duyduğu zaman birden başlardı devreye almaya. 1 2 3 4 5 örneğin 8 kademe 8 kademeye kadar çıkardı. Yenisi kompandasyon cihazları öyle değil. Eşit yaşlanmalı götürüyor kondansörlere. Örneğin şimdi biri mi aldı? iki üçü mü aldı? Bunları devreden çıkarttıktan sonra bir daha devreye sokması gerektiğinde dört, beş, altı diye gidiyor. Eşit yaşlanmalı götürüyor kondansörlere. Yani kondansörün hep birine, ikisine devamlı asılmıyor, devamlı yaşlandırmıyor. Sonuç itibariyle bu bir kondansör de olsa, bu bir elektrik motoru da olsa bunların bir ömrü var. Mekanik ömrü var, malzeme yorulma dediğimiz bir olay var. O nedenle Şeylerin e, döneminin örneğimize motorları eşit zamanda çalışması istenebilir. Şimdi bu bir e, kazanda örnek olarak yapılacak. Fakat ondan önce e, küçük küçük hani dedim ya daha önce e, PLC'de problem çözerken parça parça parça parça gideceksiniz. Parça parça gidebilmemiz için de önceden küçük bir iki tane örnek yapacağız. Ondan sonra problemi çözümüne başlayacağız. Şimdi. Sistem bu. Sistemde alt seviye ve üst seviye sensörlerim var. İki adet alt seviye üst seviye sensörlerim var. Bu bir kazan içerisindeki sıvıyı ölçüyor. Bu kazanda doğrudan iki tane pompa motorum var. Bu kazanın boşaltılması şey değil. Otomasyona bağlı değil. Manuel olarak boşaltılıyor. İhtiyaç oldukça ilgili birimler bu kazan içerisindeki malzemeyi veya sıvıyı çekiyor. Bunun doldurulmasında bir otomasyon sistemi var ve sizden istenen şu Kazan dolmaya başladığı zaman Eğer 10 dakika içerisinde kazan dolmazsa ikinci pompa motorda da devreye girsin Kazan dolmaya başlasın Kazan dolma sırasında eğer 10 dakika geçmiş ve kazan hala dolmamışsa Önce şunu söyleyeyim, kazanın boşaldırmanı kim söylüyor burada? Kazanın boşaldığını aşağı seviye sensörü söylüyor Kazanın olduğunu bana kim söylüyor? Kazanın olduğunu söyleyense bana üst seviye söylüyor. Yanlış yanlış bunları hemen düzeltelim. Şu üst seviye özür. Ve alt seviye. Kazanın boş olduğunu bana söyleyen o zaman alt seviye sensör, dolduğunu üst seviye sensör. Alt seviye söylüyorum kazan boş dedikten sonra Pompom motorlarından bir tanesi devreye girecek. Bu pompom motoru devreye girdikten sonra eğer tek başına 10 dakika içerisinde kazanı dolduramazsa ikinci pompom motoru da devreye girecek ve beraber kazanı doldurmaya devam edecekler. Burada asıl işin orijinal kısmı şu: diyoruz ki kazan dolacak, kazan boş, boş sinyali verdikten sonra hangi pompom motoru devreye girecek? Bunu seçerken o pompom motorlarının ne kadar çalışmış olduğuna bakacağız. Tamam mı? En çok çalışan pompo motoru o an için hangisi ise daha az çalışan pompo motoru ilk devreye girecek. Soru ilk etapta size ee, karışık gelebilir. Ama ilk önce şu kazanı doldurmak bir işe bir başlayalım. Tamam mı? Bu kazanı doldurmak için ben alt seviye üst sinirsini söyledim kullanacağım. A seri yükseviye sensörleri kullanacağım ama açık mı kullanacağım, kapalı mı kullanacağım, seri mi kullanacağım, para yer mi kullanacağım, biraz üstüne, onun üstüne duralım. Benim sistemime start input 0.0 versin, bu benim mı olsun ve kalıcı bir anahtar olsun. Bunun kalıcı olması demek ne demek? Sisteme enerji sağlamak için ekstradan bir merkep kullanmayacağım. Eskiden ne yapıyorduk? Sistemle baştan sona kadar eğer bir ee, eleman yoksa çalışan bir eleman yoksa sisteme enerjiyi biz bir ekstra yardımcı böyle bir merkelle veriyoruz. Ama kalıcı anahtar kullandığım zaman böyle bir şey ihtiyacım yok. Kalıcı anahtar zaten sisteme devamlı enerji verdiği sürdürecektir. Şimdi etkileyim burada alt ve üst seviye sensörlerimi kullanmam lazım. Normal tek pompa motoru olduğunu düşün. Tamam mı? Şimdi alt ve seviyesi sensörleri nasıl kullanacağım? senin kullanacağım? Paralel mi kullanacağım? Bunları kapalı mı kullanacağım, açık mı kullanacağım? Hiçbir şey bilmeyelim ve deneyelim. Bakın hiçbir şey bilmeyin ve deneme yapalım sizinle. Şimdi Seni kullandım ve açık kullandım. Seri kullanmak ve açık kullandım. Seri açık ne demek ne demek? Üzerinde sıvı yokken, yani üzerinde uyarı yokken bu sensör açıktır. Öyle değil mi? Açık anahtar kullanmak, açık kontak kullanmak ne demek? Sıvı yokken açık bunlar. Şimdi soru şu: Kazanım ben ne zaman dolmasını istiyorum? Sıvı varken dolmasını istiyorum. Şey, sıvı yokken dolmasını istiyorum. Tamam mı? Kazan ne zaman dolacak? Sıvı yokken. Sıvı yokken bu açık mı? Açık, bu açık mı? Açık. açık. Sıvı yokken bunlar açıksa eğer buraya bir tane pompa motorunu koyarsam Bu pompa motoru çalışır mı? <gülüyor> Çalışmaz. Niye? Sıvı yok, açık. Sıvı yok, açık. Sıvı yokken zaten çalışmasını istiyorum ben. Ne zaman kapandıya bunlar? Sıvı varken kapanır Sıvı varken kapansa ne olur? Sıvı varken zaten pompanın çalışmasını istemiyorum ben. Anlaşıldı mı? Şimdi bunları paralel açık kullanalım. hale alışık kullanalım. Buna alt diyelim. Buna üst diyelim. Yine aynı durum söz konusu. Sıvı yok kazandan sıvı yokken pompanın çalışmasını istiyorum ama sıvı yok açık sıvı yok açık. Burada elektrik geçirmez. Burada elektrik geçirmez. Öyle değil mi? Sıvı yokken ikisi de açık. Benim işime yaramadı. Kapalıları kullanalım. Kapalıları kullandık. Tamam mı? Bakalım ne olacak? Bu da pompa motoru. Pompa motoru koyuyorum. Sıvı yokken kapalı mı bunlar? Sıvı yokken kapalı. Sıvı varken ne olacak bunlar? Açılacak. Sıvı yok kazanda kapalı mı? Önce altı düşünün. Alt kapalı mı? Kapalı. Üst kapalı mı? Kapalı. Adım iki taraftan da geçer. Pompa motoru çalıştırır mı? Suyu yokken motoru bakın çalışmaya başladı. Sonra ne oldu? Önce alt seviye suyu gördü mü? Alt seviye suyu görünce buraya açtı mı? Tamam. Zaten alt seviyenin üstüne çıkacak. Yani su alt seviyeyi gördü yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Alt seviyeyi gördü ve su yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Nereye kadar devam eder? Üst seviye sensörü gördü Üst seviye sensörünü gördüğünde burası açacak mı? Üst seviye sensörü gördüğünüzde burası, açacak. Durdu mu? Durdu. Öyle değil mi? Alt seviyeyi gördü, açtı ama üst seviyenin paralel kolundan devam etti. En son geldi üst seviye sensörü, üst seviye sensörü, suyu gördü ve şeyi açtı. Ee, devreyi açtı, kompo motoru durdurdu. Tamam istediğimiz çalışma bu. Mu acaba? Bakalım, aşağıdan suyu boşaltmaya başladılar. Öyle değil mi? Aşağı ağızdan su boşaltılmaya başladıktan sonra Kim suyu görmüyor ilk etapta? Üst seviye sensörü. Suyu görmediği zaman kapadı mı? Kapadı. Pompa motoru yine devreye girdi mi? Girdi. Su dolunca yine bu üst seviyeyi açtı mı? Açtı. Motoru durdurdu mu? Durdurdu. Bakın bu çalışmaları ne oldu biliyor musunuz? Kazan boşken Evet siz bunu devreye aldığınız zaman Üste kadar kazan dolduruyor ama Üst seviyeye geldi. Şöyle göstereyim. Üst seviyeye geldi. Durdu. Üst seviye sensörü suyu görmediği anla tekrar çalıştırdı. Yani bakın su şu üst seviyede haberin altına, al. altına düştü seviyeye geldi. Altına düştü, seviyeye geldi. Altına düştü, seviyeye geldi. Ne olmadı? Aşağıya kadar boşalmadı. Siz ha pompa kompo motorunu devreye gir -çık, gir çık, gir çık, gir çık yaptırdınız. Bunu istemiyorum ben. Su aşağıya kadar gelecek. Aşağı sensörüde arkadaş ben yani su yok deriyse zaman su yukarı doğru çıkacak. O zaman bunlar kapalı koralar bağlanan bir ilimşime gelmedi. Şimdi ki umudur ne var? Seri kapalı. kapalı evet kapalı ve seri var. Hızlı ölüküler gibi oldu abla. Kapalı ve seri var. Şimdi bakalım burada ne olacak? Bakalım burada ne olacak? Alt seviye sensörü suyu görmüyor. Üst seviye sensörü suyu görmüyor. Kapalı kapalı. Pompa'ya çalıştırdı mı? Evet. Pompa'ya çalıştırdı. Evet güzel. İlk etapta kim gördü suyu? Alt seviye sensörü. Açtı mı? Açtı. Bu sefer de su alt seviye. Daha bir de gider gider gelir bakın. Alt seviyenin altına düştü doldu. Altına düştü doldu. Altına düştü doldu. Peki şöyle bir şey yaparsam ne olur? Bir tane daha paralel alt seviye kontağı atalım. Hayır. Hayır. Pompanın buraya... Mühürlemesini koyarsam ne olur? Bakın şimdi. Tekrar devam ediyoruz. Alt seviyede su yok, üst seviyede su yok, pompa çalıştı. Dolmaya başladı, alt seviye sensörü suyu gördü ve kendisini açtı. Açtı ama aşağıdaki mühürlem kontağı alt seviye sensörünü devre dışı bıraktı. Bu sefer pompa aşağıdaki kapanan kontağı üzerinden Enerji salımaya devam ediyor. Ne zaman ki, ne zaman ki üst seviye sensörü suyu görür açarsan pompa motoru devrilir çıkarır pompa motoru burada kontağı açar ve pompa motoru burada kontağı açtıktan sonra altta açık üstte açık pompalı duruyor haline gelir tamam mı? Hocam kazan boşalmaya başladı. Üst seviye sensörü şu olduğu için açık mıydı? Alt da açıktı. Üst seviye sensörü su olduğu için açıktı ama seviye üst seviye altına düştü. Burayı kapadı mı? Kapadı. Pompa çalışır mı? Aynen. Çalışmaz. Alt seviye ve altındaki paralel olan pompanın kontakları şu an için açık. Su aşağı seviyeye kadar düştü. Su aşağı seviyeye kadar düştüğü zamanda alt sensör kapadı. alt şamandıra ne derseniz kapadı. Ve iki kapalı üzerinden pompa devreye girdi. Yine aynı şey. Alt gördü, açtı ama o devam ediyor. Bu bir yöntem. Az önce bir şey demiştim ben size. Bana suyun boş olduğunu, alt seviye dolu olduğunu üst seviye söylüyor demiştim. Buna şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Alt seviye su boş mu diyor? Alt seviye ile setlersiniz. Üst seviyeye resetlersiniz pompayı. Bakın bu da bir yöntem. Bana suyun boş olduğunu söyleyen neyi? Alt seviye, o zaman setlesin. Bir kazanın dolduğunu söyleyen neydi bana? Üst seviye o zaman, o da da setlesin. Bakın bu da bir yöntem. Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman tek başına pompayı ben çalıştırabildim mi? Evet. Çalıştırabildim. Şimdi Soruya şey getirelim, biraz daha zorluk getirelim. İki pompamız olsun. Ve ikinci pompa 10 dakika sonra devreye girsin. Tamam mı? Devremizi iki adet pompamız var ve ikinci pompa 10 dakika sonra devreye girsin. Ne yapalım? Birinci pompa devreye girdi mi? Pompa bir artık buna. Bu da pompa bir. Getirerek pompa bir kontağı üzerinden T37 gibi zaman ötesini devreye sokarım. Zamanını ne istiyorsak? X gibi bir zaman, X gibi bir zaman sonunda, şey pardon, T37, X gibi bir süre sonunda getirir, pompa 2'yi iki. çalıştırır. Hocam bu ara su doldu. Tamam, dolsun. Su doluca pompa 1 devre dışı mı? Evet. Devre dışı. Pompa 1 devre dışı kalırsa T37 devre dışı mı? Evet. Devre dışı. T37 devre dışı kalırsa da pompa 2 devre dışı kalır. Evet, iki tane pompayı siz zamanlı olarak devre almak isterseniz bu da işimize yarar. Tamam mı? X 10 dakika, 20 dakika, 50 dakika kazanın neyse veya zamanı ne istiyorsan. Ama benim sorum bu değil. Heh. Bir şey söyle. Onun yerine mesela üst seviyeni hani, sensörü sulgörden açılıyor. Onun yerine mesela üst seviyesi 10 saniye içinde sulgör mü? Ondan sonra mı? 10 saniye. 10 dakika sonra sulgör mü pompa diye. Soruyu değiştirelim. Üst seviyesine sürün. 10 dakika içinde suyu görmezse Üst seviyenin kapılısını kullanırsın. Hmm. Yöntürürsün, t sediyi çalıştırırsın. Ama başlangıç şartı içinde yine bir şey koymak lazım. Baş şimdi, senin dediğini anladım. Hocam diyor, şu tevhut şey, üstün tevz, kapılısını koy. Yöntür burada tevhut sediyi koy. Kabuk. Bunu ne değil mi? Ama üst seviye sistem devreye girer girmez bu e, şey olabilir. Yani buraya bir ek şart daha koymak lazım senin. Demek istediğim anla bildim Hani kapalı kontak koyduğumuzda veya sıfır, işte bilmem nereden sıfıra çektiğimizde zaman doğru önüne bir ek şart koyuyorduk. Olabilir. Olabilir, yani bir daha fazla çözüm var. İlla benim yaptığım doğru veya benim yaptığımdan başka çözüm yok. Size bu. Tamam, şimdi soru değil ki. Bizim soru daha farklı. Soru şu. Devreye girecek ama en e, az çalışanla birlikte başlayacağız devreye. Şimdi aklınıza ilk etapta şey gelebilir. Hocam bizim bir zaman görevimiz vardı. Con R. ile işte zamanı saydıralım. Şunu çıkartıyorum. Tamam Con ile zamanı saydıralım. Bakalım kim ne kadar çalışıyormuş. Onunla ilgili şuraya bir Açıklama yapalım size T'nin T zaman Word'de tutuyordu bu? Word hafızalarını tutuyordu T zaman. Word hafızalarını elde Çeke en büyük sayı 32.767 bin miydi? 67 veya 68'i 67 idi. Şimdi bakalım Eee Şarpan kat olarak ne kullanabiliyorum? En büyük t 35 serisinde 100 milisaniye mi vardı? 100 milisaniye vardı. Yani ikisi 0'a tut. E ne edebileceğim en büyük sayı? 360. 327 saniye. Hadi bunu 328 saniye deyim. Tamam mı? 328 saniye. Bir dakika kaç saniye? 60 saniye elde edebileceğiniz maksimum zaman 54 dakikadır piyasi Bakın piyasada de elde edebileceğiniz zaman değeri en fazla 54 dakikalardadır. 54 nokta e, şey 6 Şimdi 54 dakika endüstriyle çok büyük bir zaman değil. Yani bir motor 54 dakika, bir motor çalışmaya başladı ama 7 çalışıyor, günlerce çalışıyor. O zaman ben bunları normal bir zaman böylesiyle yapamam. Öyle değil mi? Peki ben buraya çok uzun süreli bir zaman diyeli olarak nasıl bir şey koymam lazım? Hı? Var mı fikri olan? Peki şu bir tane sayıcı koysam. C1 bir sayıcı koysam. C1 büyük sayıcıya ben saydırıcam. C1 sayıcısının yine hafızanı nerede tuttuğu, bört deme. 32.767 sayısı kadar bir sayı tutturabileceğim mi ben buna? Evet. Peki bu C1 sayıcısına her bir dakikada bir paç verirsem ne olur? Evet. C1 sayıcısına ver Her bir dakikalık paç aslında bana birer dakika sayması demek. Yani bu nedir toplamda? 32.767 dakika olmaz mı? Eğer parası 1 dakikada verecek olursak. E hocam hani 1 dakikayı tam doldurmadan motor durdu. Beyler 1 dakika çok ciddi bir rakam değil. Endüstri için söylüyorum ben size. Bakın 3000 saatlerden 5000 saatlerden bahsediyorum. Yani bir motorun rulman ömrü 5000-6000 saat olduğu yerde dakikayı aramam. 5000-6000 saatlere bakın, bahsettiğimiz bir dakikaya bakın. Hatta ben size bir şey söyleyeyim, bir dakika bile çok e, şey bir, ince bir ayar. Bunu ben normalde 10 dakikada bir çalıştırdım. Yani 10 dakikalık periyodik çalışmalarına bakarım, tamam mı? Ama başta kazanın dolma süresini çok kısa verdikse, 10 dakikalar, 20 dakikalar gibi değer verdiğimiz için e, değeri biraz daha kısa tutayım dedim. Artık ben ne yapabildim? 32.767 dakikalık bir zaman üyesi elde edebildim mi aslında? Beyler piyasa içerisindeki zaman rölesi dediğiniz şeyler de aslında bir sayıcıdır. Eğer siz bir sayıcının önüne bir saniyelik paylaşsanız neyi sayacaktır bu? Birer saniye. Örneğin t çarpma çatmak hastası neymiş? Çünkü T37 aslında bir sayıcı ve her payasını 100 milisaniyeli alıyor. Tamam mı? Yani T37 dediğiniz şey de aslında bir sayıcı. T37'nin çatmak hastası ne? P30'nin çarpmak kat diyelim. Bunun çarpmak kat sayısı 100. Tamam mı? Şimdi ben buraya 1 saniye yazmak için ne koyuyorum? 10. 10, 10 yazdığım zaman bu ne oluyor? 1, 2, 1000 milisaniye mi oluyor? Aslında bu... Aslında bu... 100 milisaniyede bir... 100 milisaniyede bir payskent sayıcı. Anlaşıldı mı? 100 milisaniye bir paçıyor, 100 milisaniye bir paçıyor, 10 tane paçtığın zaman 1 saniye oluşuyor, tamam mı? Ha yani ne oldu? Şey çözünürlüğü 100 milisaniye değil veya 1 milisaniye 10 milisaniye değil çözünürlüğü, çözünürlüğü bir dakika olan paçımın sıklığı bir dakika olan bir tane zaman ölçüsü dedim ben, neden dedim ne bunu Sayıcıdan. Anlaşıldı mı? Şimdi işin bu kısmını yapalım. Peki her bir dakikada bir parçalan bunlara nasıl ayarlayacağım? SM kontağı kullanabilir miyiz? Bak şimdi. Bak şimdi onu nasıl yapacağız? Şurada bir sisteme ait şu anda bilmiyorum. Adını biraz sonra göreceksiniz. X bir kontağım var. Burada bir kapalı kontağım var. t 10 dakika içerisine girip girmediğine bakacağım için kullanacağım. Hani 10 dakika içerisinde girmiyorsa dedik ya ve T38 gibi bir zaman ölçüsü kullandım. T38'i ben 1 dakikalık şey yapabilmem için zaman ölçüsü yap yapabilmem için değer olarak ne vermem lazım buna? 600 vermem lazım. Niye? 1 dakika 60 saniye 61, 2, 3 milisaniye şartan kat olduğu için 600 vermem lazım ki buna 1 dakikalık şey olsun kaç süreteci olsun. Peki bir dakika sonra bunun resetlenebilmesi için bu konta ne olması lazım kapalı konta? t 38in kendi kontağı olması lazım. Bunu daha iyi bir örnekte çözmüştük sizinle. Ne olacak biliyor musunuz? Bir dakika sonra Bir dakikayı saydın mı bu? Saydı. Bir dakika sayınca açtı mı? Açtı. Açınca sıfıra düştü mü? Düştü. Kapadı mı? Kapadı. Saymına başladı mı? Yok. Bir dakika oldu açtı. Açınca yenerse kesince sıfıra düştü kapadı tekrar. Her bir dakikada bir fıt fıt fıt fıt size pals verecek bu. Anlaşıldı mı? Şimdi Bu parzötecini yaptıktan sonra biraz baştan sonuna gidiyoruz ama tekrar problemin bir başına dönelim. Şimdi Alt seviyede su üst seviyede su yok. Sistem çalışacak. Peki hangi motorla sistem çalışacak? Kompo, kompo. Bilmiyorum. Hangi pompa motoruyla çalışacağını şu an için bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Birinci pompa da küçük olabilir. Şey, yaşlı olabilir veya uzun çalışmış olabilir. İkinci pompa da yaşlı veya uzun çalışmış olabilir. Bilebiliyor muyum ben? Bilemiyorum. O nedenle burada ben bir yardımcı role kullanmak zorundayım. Diyorum ki Merkel 1.0'ı devreye alayım. Merkel 1.0 ne yapacak? Merkel 1.0 diyecek ki pompalar çalış. Merkel 1.0'ın yaptığı iş pompalara çalış demek. Şimdi hangi pompa devreye girecek ona bakacağız. Geçirelim. Merkez bir noktası kırmıyla. Getirelim pompa 1'i. Pompa bile, pompa ile pompa 1 ile pompa 2 devreye alalım. Hocam sıralı girecek durumdan sonra işe yapacağız. Tamam mı? Peki, pompa bir ve pompa 2 çalışırken ne yapsın? Pompa 1 ve pompa 2 çalışırken kendilerine ait sayma işlemlerini de yapsınlar. Yaşlarını öğrendiyiz ya biz bunları, çalışma yaşlarını. Gelelim buraya. Şimdi diyelim ki, pompa 1 varken T38 parç üretsin bana, C1 seyircisi çalışsın. Sayısal değer var buna 0 veririm, 3 veririm, 5 veririm, 7 veririm. Bana burada c kendisi lazım değil. Yani c kaça kadar sayacağı lazım değil bana. Tamam mı? Peki burada bir resete ucu var. Şimdi biraz daha uzun çizelim. Durun şimdi daha resete gelmedik. Parça parça gidiyoruz ya. Daha resete gelmedik. Şuradaki sayma değerlerine sıfır verip. Hiç fark etmez. Çünkü ben şeyi karşılaştıracağım. Sayma değerlerini karşılaştıracağım. Öyle değil mi? Karşılaştırma kontaklılandığımız zaman zaman oranların değerlerine bakıyor muyum? bakmıyorum. Sayıcılara bakmayacağım. Benim için o an saymış olduğu değer önemli. Buraya ne koyuyorum? T38'e. Yine bu pompa 1. Pompa 2 olsun. Yine T38'in kontağını koyacağım. Bu da ikinci motorun süresini sayacak. C2. İşte burada bir reset var. Yine sayma değerine 0 vereyim fark etmez. Bakın ne oldu şimdi? Olay şu. T38 her bir dakikada bir pas veriyor mu? Her bir dakikada T38 pas veriyor. Bir dakika sonra ne oldu bakın? T38 bir dakikaya geldi mi? Geldi. aşağı indip kapadı mı? Kapadı. aşağı indip kapadı mı? Kapadı. Döndü başa. Tekrar başa döndü. Döngü halinde değil miydi benim programım? Geldi bir baktı. Aa, T38 bura açık. Öyle değil mi? Açtı burayı. Sıfır oldu mu? Oldu. İndi aşağı, burayı kapadı mı? Şey, kapalıydı, açtı mı? Açtı. İndi aşağı, burayı kapalıydı, açtı mı? Açtı. Yine bir dakika oldu, Bir dakika sonra da burayı kapadı. Burayı kapadı, sayılar bir arttı. Döndü, buraya açtı, sıfırladı. Bir sonraki çevrimde burayı tekrar açtı. Ne oldu? T38, 7 dakikayı gördüğü andaki çevrimde kapadı. Bir sonraki çevrimde açtı. Ama benim sayıcım için bir çevrim bunun kapalı olması yeterli. Öyle değil mi? Sayıcım bir arttı mı? Arttı sayıcım bir arttı mı? Arttı. Hocam ilk sayıcı da devreye giriyor. Hayır. Eğer pompa bir motoru devreye giriyorsa bakın bu sayıyor. Şu kontak her bir dakikada bir kapanabilir. Kabul. Aşağıdaki T38 de her bir dakikada bir kapanabilir. Kabul ama sayma işlemini yapabilmesi için bu da kapalı olması gerekmiyor mu? Eğer pompa bir motorun çalışıyorsa T38 bir dakikada bir sayıyı arttırır. Eğer pompa iki motorun çalışıyorsa teorisi 8 bir dakikada bir aşağıdaki e, şeyin sayıcıyı ne yapar? bir artırır. Motor çalışmıyorsa sayısal değerde bir değişiklik olmaz. Niye? E buralar açık. Anlaşıldı mı? Burayı herkes anladı mı? Niye öyle boş boş? Tekrar şu sayıdıklısına dönüyorum. Şu sayıcı kısmını herkes anladı mı? Nasıl bir dakikada bir puls verdiğini. Niyazdan başka kafe sallayan kaç kişi var bir görebilir miyim? Daha sonra da bunun önüne karşı çıkmalı konular koyacağız. Aynen, hangisi? Aynen, sürüp hangisi? Sürüp aynen, sürüp aynen. Sürüp aynen. Sürüp. aynen. Evet. Şimdi bakın, kaçı sayıyor bu? 600. Ü. Ne zaman gelecek bu devreye? Artık o şartı da koyduk. Kazanlar kazan boşken, motorlar çalışırken, yani merkez bir nokta sıfır varsa. Merkel 1.0 devreye ise pal sürekmeye başlasın. Merkel 1.0 ne demek? Merkel 1.0 kazan boş, dol demek. Öyle değil mi? Merkel 1.0 ne zaman devreye giriyordu? Kazanlar boş olduğu zaman devreye giriyordu. Şey kazan boş olduğu zaman devreye giriyordu. Yani motorlar çalışması gerektiğinde devreye giriyordu. Şimdi geldi, Kapalı, kapandı mı kazan boş olduğunda. Kendi kapalı üzerinden gitti mi? Saymaya başladı mı? Saymaya başladı. 599. Durum bu mu bu? 600 oldu. 600 olunca 600 nerede oldu? 38'de oldu. Dönüp kendi ortağını açmaz bakın 38 olursa ki. Ney nasıl giderdi? Şu şekilde gitmez miydi? Evet. Şimdi bakın şurada bir iş oldu. Siz aynı çevrimi burayı sorgulatmaya kalkıyorsunuz. Yapmaz. Neye geçer? Aşağıya geçer. Peki burayı ne zaman görür ancak yazılım başa döndüğünde döngü haline çalışmıyor mu bir Şimdi geldi ne? 600 oldu mu? Oldu. İndi aşağıya 600 alınca burayı kapadı mı? Kapadı. Sayı bir arttı mı? Arttı. İndi aşağıya 610 burayı kapadı mı? Kapadı. Sayı bir arttı mı? Arttı. Döngü başa döndü. Geldi burayı açtı. Altı neye döndü? Sıfıra. Öyle değil mi? İndi aşağı. E altı yüz dönünce burayı ne yaptı? Açtı. Aşağıya ne yaptı? Açtı. Döndü. Sıfır gördü mü? Kapadı. Ve deminki gibi yine saydırmaya başladı. Anladınız mı? Şimdi gelelim sayıcılar ne zaman elere gider. T38 bir dakikada bir kapar. İkisinde de kapa. İyi de T38 kapaması benim için önemli değil. C1 ve C2 sayıcıların ne zaman devreye girecek? C1 birinci motor devredeyken sayma işlemi yapacak. C2 ikinci motor devredeyken sayma işlemi yapacak. Öyle değil mi? O zaman eğer pompa 1 devredeyse C1'i saydırayım kardeş bura kapansın. Eğer pompa 2 devredeyse de C2 saysın bura kapansın. Öyle değil mi? E şimdi bu şartları saymazsak ne olur? E2 pompasında sayıcısı merker devreye girerimden sonra bile saymaya başlar. Vay kardeşim girmedi motorlar devreye. Hangi motor devreye giriyorsa o zaman sen say. Dediğim şey bu. Hocam ilk çevrimde ne olacak peki? Hangi çevrimde? C1 ile C2 sıfır hangi ilk çevrimde girecek? Bakacağız ona. İllaki karşılaştırmada birine eşit koymak zorundasın orada. Burada illa ilk çevrime sıfır olmasına gerekli. Öyle bir yerde durdu ki motor. İkisi de örneğin 5600, şey, ha. İkisi de 5600 iki de mesela 800. Hangisi gidecek devre? Dediğim yerde illa karşılaşma konu takımlarını lazım. Şimdi eşitlik koymalısınız. Ha, eşitlik koyacağız. Şimdi ne yapmıştık? Motorları devreye sokmuş muyduk biz? Motorları devreye sokmuştuk. POMPA 1 Bu da POMPA 2 C2 Büyük C1 ise Veya C1 Büyük C2 ise bunlar devreye girecek Bakın şimdi POMPA 1 ne zaman devreye girecek? C. POMPA 2 Daha yaşlıysa Öyle değil mi? POMPA 2'nin yaşlı olması demek ne demek? Sayma sayısı POMPA 2'nin büyük olması demek veya, pompa neden devreye girecek? Pompa 1 bir ise devreye girecek. Öyle değil mi? Pompa 1 ise devreye girecek. Pompa 1'in yaşlı olduğunu ben nereden anlarım? Pompa 1'e sayma sayısının büyük olmasından anlarım. O zaman bir devreye girebilmesi için C1'in C1'den, iki devreye girebilmesi için de C1'in C1'den büyük olma şartı lazım. Ama demin de sorduğunuz gibi hocam ilk çevrimde ikisi de pardon, ilk çalışmada ikisi de 0'sa ne olacak? Veya onu geçecek ikisi de 600 dakikada kaldı. Ne olacak? Eşit. Ne c birden büyük, ne c 1 büyük. Bunu bozmak için buraya bir yere eşitlik koymanız lazım. Ben buraya koyayım. İstiyorsanız aşağıya koyayım. Çok da önemli değil. Tamam mı? Şimdi bakın neler olacak burada. Devreye girme sırasında bunu koyduk tamam oldu değil. Sıkıntılarımız var. Başladık mı? Şimdi örneğin pompa bir devreyi girdi mi? Evet. Pompa bir devreyi ne zaman girdi? C2C üzerinden büyük oldu Örneğin bura 600, bura 500 mü? Evet. Veya 500 90. 95 girer mi? Girer. Peki pompa bir devreye girerse C1 sayısı artmaya başlar mı? Evet. Başlar. Bu da geldi 600 oldu. Tam tersi olacak pompa iki girince. Durdunuz, anladınız mı? 600'e geldi, tamam şey 600'ü 595'tir. Evet. Pompa bir girece, pompa bir neyi saydıracak? Yani C1'i saydıracak. C1 595'ten 601'e geldi mi? Hı hı. E geldi. Bu şark bozuldu mu? Aynen. Bura durur mu? Durur. Aşağı şark sağlandı mı? Evet. Aşağı şark nereye girer mi? Girer. Ne oldu? Aşağı şart devreye girdi. Nasıl girdi? 601e 600 girdi devreye. Tak. Burası 602 olacak. Yukarı girecek. 603 olacak. Aşağı gelecek. Her birinin akademide motorlar tık tık tık devreye girip çıkacaklar. Niye? Şart bozuluyor. Anlaşıldı mı? Yine. Sayı bir arttığı zaman şart bozuluyor. Aşağıya geçiyor sıra. Aşağıda sayı, sayı bir arttığı evet. zaman çarpı koreye geçiyor. Ona da bunu engellememiz lazım. Şimdi altı ilk gelen şey ne? Altı ilk gelen şey şu. Evet. Şu sayıları evet. silerim. Hocam, birbirlerimle kapalı sıfıralım. Olur. Aferin. O zaman hiç çalışmaz. Olur mu? <gülüyor> Çalışıyor. Pompada 2'nin 1'in oh, kapalısı. Hocam ne oldu? Şartı bu yakaladı mı? Yakaladı. Şartı bu yakalayınca... Şartı bu yakalayınca... ...pompa bir şartı yakalayınca... ...çalışırken aşağı montağını açtı mı? Ama duruyor. Açtı. Aşağı devreye girmez hocam. Kabul. Aşağı devreye girmez. İyi de eşitliği bura bozuyor. Bozuldu duracak Eşitlik aynen. bozuldu mu? Bozuldu. Durdu mu? Durdu. E zaten burayı kapadı geri. Anlaşıldı mı? Hani ileri geri veya yıldız üçgenin önlerine birbirlerinin kapatısını koyduğumuz gibi bir şey değil bu. Sayı bir arttı, bura durdu, bura durunca bura kapadı, bura kapayınca bunun artık çalışması için sayılar da uygun, herhangi bir önlem olmadı. Ne yaparız başka? Akla gelen bir şey var mı? Setlensin. Setlensin, üst seviyeyi gördüğü zaman da set bozulsun hocam. Onu verir. Bu da bir yöntem. Peki... Şu cebbi yukarı çekeyim. Birle. İkiyle yapsam ne olur mühürleme? Bakın ne oldu? Şartı yukarı yakaladı mı? Yakaladı, yukarı çalışmaya başladı mı? Başladı, yukarı burada kontağı açtı mı? Açtı. Hocam şart bozuldu. Tamam kabul, şart bozuldu ama şartı devam ettiren kim var? Mühürleme kontağı. Aşağıdaki mühürleme kontağı var. Anlaşıldı mı? Veya şartı aşağısı yakaladı ilk devreye girme sırasında. Hocam C1 büyüklü tak bu devreye girdi mi? Girdi. Bu şart bozulsa dahil kompa 2 devreye çalışmasını sürdürür mu kendimi yürüleme komutan? Sürdürür. Bu devreye girdiğinde buraya açtığı için de bunun devreye şu şart sağlansa da bu devreye giren mi girmez? Bakın. Sayı artmaya devam ediyor mu bu ara? Bakın sayı artmaya devam ediyor. Anlaşıldı mı? Sayı artmaya devam ediyor. Tekrar aşağısı yakaladı diyelim. Tamam mı? C1'i C2'den büyük yakaladı. Kompa 2 girdi mi devreye? Girdi. Pompeji girince sayı değiştirmeye başladı mı C2? Şart ortadan kalktı mı? Bu kalktı ama bu devreye girer girmez. Kendini büyüleyip burayı da açtı. Öyle değil mi? Bu devreye girer girmez. Buradan kendini büyüleyip burayı da açtı. Şimdi şart buna döndü. Pompeji çalışmaya başladı mı? Pompeji çalışmaya başlayınca C2 büyük hale geldi mi? Geldi şart buna döndü ama... Şuradaki kontak açıldığı için bu devreye giremeyecektir. Anlaşıldı mı? Daha sonra ne oldu? Merkel 1.0'ın çalışması bozuldu. Niye? Kazan şey oldu. Adını siz getirin. Boşaldı. Merkel burayı açacak mı? Atacak. Burayı da açacak mı? Atacak. Bu ikisini de açtığı için Merkel. Kompo motoru hangisi çalışırsa çalışsın duracak mı? Tamam Hocam Bizim 10 dakika yalan oldu. Heh. Kazan bozuldu ama boşalınca değil, kazan doldunca şart bozuldu Şey Tamam kazan doldu boşaldı, özür. Açtı, Mont e pompalar devre dışı kaldı. Bizim bu 10 dakika sonra devreye girmesi ne oldu? Onu yapacağız. Şimdi onu ekliyoruz buraya. tamam. Evet. Şimdi yine şartken hmm. pompaların çalışması, bir nokta sıfır. Kimi sokacak devreye? T30'ye niye sokacak? T30'ye 10 dakika mı sayacaktı. 10 dakika, 6 dakika. Evet. 10 dakika dediğin şey ne? 1 dakika kaç saniye? 60. 60. 600 oldu mu? Evet. Bunun çarpımı neydi? 100. 100. 100. Pardon, ee, tekrar söylüyorum. Ee, 600 saniye oldu mu? Evet. Kaç milisaniye bu? Bin, bin, bin. 600 bin milisaniye 2 sıfırda atıyorsunuz Size ne kalıyor? 6000 e, tamam Şeyi saysın bu 10 dakikayı saysın 10 dakika sonra ne olsun? Diğer motoru, diğer motoru devreye alsın. Çok güzel hangisi diğer motor? Hangisi? İşte onu şart koyuyoruz. Hangisi diğer motor beyler? Gel bu tarafa. Bunlardan hangisi diğer motor? Bir şey yapacağız hocam. İkisinden herhangi bir çalışabilir. Peki, çalışanı biraz çalışırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Aynen. Çalışanı tekrar çalıştırdığın zaman bir şey olmaz ki. Zaten çalışıyor. O zaman ben her ikisine de T37'nin evet, açığını getirip atabilirim. Taşırıya attım, karışacak ama. Ne oldu? 10 dakika sonra teorisinin iki kontağını kapadı. Yukarısı çalışıyordu, zaten çalışıyordu. Aşağıya soktu devreye. Aşağı çalışıyordu, e zaten çalışıyordu. Yukarıyı soktu devreye. Anlaşıldı mı? Fark etmez. Çalışanı çalıştırsın zaten sorun değil. Ama öbür türlü ya hangisi çalışıyordu, hangisinin önüne koymam gerekli. Tekrar aşağıya bir sürü kontak, kontak kombinasyonu yapmanız lazım ki çalışmayanı bulasınız. Gerek yok. Anlaşıldı mı? Gerek yok. Ne oldu? Çalışan da çalışırsın. E hocam kazandı olduğu t çalıştırıyor. E kazandı oldu da merkez buradan açtı. İşin enteresanı merkez T37 ile açtı. Hiç fark etmez. Yani kazandı olduğu anda T37 zaten yerlerini çıkardı. Zaten kontağı açacak. t burayı açması halinde merkezler yine zaten burayı ilk kontağı e, merkez burada ilk kontağı zaten devreyi açacak. Ha. bu sistem tamam. Hocam, motorlar öyle bir çalıştı ki 32767'yi C1 gördü. Arkasından C2'ye de 32767'yi gördü ne olur? Evet. Sayma işine devam eder. Orada kalır sayıcı. Zaman tamam mı? O geldiğinde reset bassın Reset yaptırmam lazım. Yani şu Az önce reset tuşlarını açık bırakmıştım ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? C1 eşit 32.767 git reset bas. C2 32.767 git reset bas. Eşit. İyi de mantıklı değil ki. Niye mantıklı değil? Bir tanesi gördü. Kendine reset'i bastı. Bu sıfırdan başlayacak. işleme. Bu da 32.000 bilmem kaçlarda 30.000'lerde devam edecek işte. Mantıklı değil. Anlaşıldı mı demek istediğim? Yani Bu zaten doğal olarak büyük kalacak yanında. O zaman reset attırıyorsanız ikisine birden reset attırmanız lazım. İkisine birden eşitlik İkisine birden reset attırmanız lazım. Niye? Ya sayılardan biri tamam ulaştı. Sayılardan biri ulaştı reset ona atarsanız Bu sıfır olacak diğeri bin küsürlerde olacak. Yine oldu. Halbuki aradaki fark neydi? Örneğin biri Şöyle söyleyeyim Biri 32.000'den Tamam mı? Ondan sonra öbürü de 32.000 50'de Aradaki fark ne? 50.000 50. E tuttu bu kendilerinin reset atkısı burada da. Aradaki fark 50'ydi şimdi oldu 32.000 Anlaşıldı mı? Hata yaparsınız. O yüzden eğer bir reset atıyorsanız burada. İkisine bir daha reset atmanız lazım. Bu da nedir? C1 eşittir 32 bin diyelim. Diğerine de C1 C2 eşittir 32 bin diyelim. Tamam mı? Gelsin Merkel ee, Adımı sizi getirin. 1.0 çalıştırsın. İkisi birlikte Merkel 1.0 çalıştırsın. Bunların ikisine de reseti Merkel 1.0 atsın. O zaman o zaman o şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ne? Biri 32.000'i gördü ama diğerini daha 16.000'di bir saat. O sürekli çalışıyordu. O durmadı motor. Hı. Bu sefer merkez 0-1 sef e çalıştığı için bir reset verecek. Aradaki o fark mı olacak hocam? Bir dakika şimdi ben. Bir daha söyle. Hocam bir motor şimdi çalıştı. He. Ama havuzun uçtuklarına çıktı. Bu havuz dolmadı. Tamam motorun biri Örneğin C1 32.000'den. Diğeri de diyelim 25.000'de olsun C'yi. C'yi giden? Bu şart sağlamda reset bas. o aradaki fark ne olacak? Aradaki fark ne? Hocam orada 7.000'lik bir fark var. Tamam, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 7.000'lik fark demektedir demek? 7.000 dakika mı yapar? Evet. 7.000 dakika böyle bir sistemde değil bir zaman. 7000 dakika kaç saate gelir otu hesapla. Anlatabildin mi Bu motorlar arasındaki çalışma 3-5 saati geçmez. Anlatabildin mi? Yani çünkü bunlar şehirli giriyor devreye. Periyodik giriyor devreye. Yani yaşlandı bu girdi, yaşlandı bu girdi. Böyle bir şeyi bulamazsın hiçbir zaman. O 38 gibi çok büyük bir değeri bulamazsın. Demek seni anladın mı? Yakın gidecek. En fazla hadi olsun olsun, aralarındaki 3 saat 5 saat olsun. Tamam mı? 3 saat 5 saat iken ben bunu resetlerim. 3 saat 5 saat çok ciddi bir rakam değil. Hocam onu yarın şöyle yapsak. C1 resetine C1 eşittir 32.000, ona seri olarak da JK eşittir 32.000 olarak yapsak. Aynı yerde yakalayamazsak bunların 32'den büyük yaparız 32.000'den büyük eşittir yaparız. Seri olarak hocam. Ha, ne oldu? Bak şimdi Abdullah, ne oldu? Ben burada reset attıktan sonra sıfırladım sistemi, İşte birinin 3 saatini yedim. Örneğin, sen reset atmadan önce birinin örneğin 3 saatini yedin. Yine bir şey değişmeyecek çok fazla. Anlaşılır mı? Hem Danla da sen bir şey diyorum? Hocam ben ikisinin anlığında reset atmasını istiyoruz ya. Mesela C1'e mesela 31 bin yaptık. CHT'nin o reset kontanlarımızı, CHT'nin ikinci yani koltanları açığında, CHT attığında o da tabii, de abi. Ya, bir ürünler arasında mı? Biraz daha düştü ama. Bir ürünleri resettet Başka? Yok. Oğlum şey söyle. Şöyle macerayı 0 yazıp kişi uyanmış oldu diyor. Evet. Aşağıda belki bir bir derece evet. bir Bir Ya de şuradaki ismini yazmadı. Nerede? İlk başkine. bir notsu var. Başka? Kendi içinden ne söylüyorum bana söylesene. Bir, bir, bir. Bana diyor. Bana söyle söyle söyle. Niye düşünüyormuş? Valla bu karnını kırmızı. Başka? Ben size bir soruyorum. Şimdi burada ilkler yaşlanma şeyi yapıyorda. He. Mesela şimdi bunlar öyle da yani bu kadar şey yapıyorda şey yapıyorsam olmaz mı diye düşünüyorum. O şeyi bir açıklarsan <gülüyor> memnun olacağım. O şeyi açıklıyorum hocam. Ediliyoruz. Mesela bir yalnız devreye gitsin ne olacak? Hani mesela su seviyesi mesela en aşağıda, o diksin bir yanlış o, o. şey yaşlanmıyor, da eşit olacaktır. Değil mi? Hani bu kadar şey yapılıyor ama... <gülüyor> yani sonuçta bir, birisi 10 dakika yaşta, 2'si 1'te 5 dakika yaşıyor. Evet, bir, soru çıkmaz. İşte o, i̇ki... 2 <gülüyor> Ben size elektrik makinelerini anlatırken en arkasında S1, S2, S3, S bilmem S10'a mı S12'ye kadar bilgiler giden çalışma sınıflarından bahsetmiştim. Anladın mı? Tamam. S1, S2, S3, S4 çalışma sınıfları içerisinde öyle bir sınıf vardı ki bir tanesi başlıyordu, baştan sonra çalışarak gidiyordu. Bir tanesi çalışıyordu, duruyordu. Durduktan sonra gövdesi soğuyacak kadar vakti oluyordu. Bir tanesi de çalışıyordu, duruyordu ama durduğu zaman gövdesi soğuyacak kadar vakti olmuyordu. Tamam mı? Hmm. Onlara tekrar aç bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer bir motor çalışıyor, duruyor ve gövdesi soğuyacak kadar vakti olmuyorsa hmm. onun konstrüksiyonu ve onun maliyeti biraz daha pahalıdır. Anlatabildim mi? Bir. İkincisi motorları devamlı devreye sokup çıkartmak. İkisi birden devreye girerse ne olacak motorların? Devreye girdi, iş halletti, ikisi birden çıktı. Devreye girdi, iş halletti, ikisi birden çıktı. Bakın 10 dakika içerisinde eğer dolarsa ikincisi girmiyor devreye. Dikkat ettin mi? Yani illa hepsi aynı anda girecek diye bir şey yok. Belki 10 noktadan önce o da olurdu. Niye aşağıdaki şey boşaltma az Aşağıdaki boşaltmaz olursa 10 dakikada doldurdu. Öbürü hiç duymadı bile o olayı, boşluğu. Anlatabildim evet. mi demek istediğimi? Bir motoru devreye sokup çıkartmak, motor her devreye girdiği sırada 6 misli veya şöyle söyleyeyim 4 ile 6 misli arasında akım çekiyor muydu? Evet. 4 misli çektiği zaman 4 kere 4, 16. Akımın karesi ile 6 çektiği zaman 6 kere 6, 36 misli içerisindeki termikası artar. Anlatabildim evet. evet. mi? Yani, Motoru devamlı devreye alıp bırakmak istenen bir durum değildir aslında. Nedir? Motor çalışsın, çalışmasını sürdürsün. Veya motor duruyorsa da gövdesi adam akıllısı olsun. Anlaşıldı mı? Yani ben mecbur kalmadıkça için diğer motoru çalıştırıp devreye alıp devreden çıkartmak istemem. Motorlardaki en büyük sıkıntılar da motorun ilk devreye girişi anında yaşanır. Tamam mı? Bir şeyler Buyurun. Bize görebiliyoruz da mesela bir şey oldu, ardında bir ağrı oldu, bir şey katladı, bir şey atladı. O zaman neyse, ne manuel bir şey koyuyoruz ne bir şey ya Koyarız emriye. Şimdi Buyurun. normalde emriye, normalde bunlara manuel koyup şey yaparız, manuel e, anahtar atarız. Manuel anahtarı attığında ne yaparım ben? E, işte birlerini devreden çıkarırım, birlerini devreye alırım. O zor iş değil de, şimdi ben bir de bu sorunun üstüne onu eklersem, şimdi ben bu tahtayı sileyim, bunun aynısını yapın diye, şurada yapabilecek adam var mı yok mu bilmiyorum. E şimdi de ben bir de manuel butonlarını bunun üstüne ekleyecek olursam ne olacak? Ben sizi düşünüyorum, yani. tamamen yani enerji yanlısıyım ben. <gülüyor> ya. Ama yapıyoruz ya, siz kendilerine o, mutlaka manuel'e geçecek. Olur. Kesinlikle. Hatta bir soru daha var, bugün veya yarın, şey, haftaya olabilir, orada manuel butonlarını koyacağız. Aklıma gel öyle bir şey soracağım sizin ama. Hani bunun üstüne ilave edersek sıkıntı. Ya bizim garaj kapısını yapmıştık aslında. Mağazasına geçilmişti garaj kapısı. Açıkçası da. Duvarınıza da var. Önceliği. Kuban döşemek problemleriniz de var beyler. Kaçış işi değil mi sorucuğum? Evet. Tamam? Var mı? Teşekkür ettik beyler.